E, İzin siz baskına veriyor musunuz duyduma göre? E, efendim, Bana Ankara'dan azar çıkmak için buradasın sen. E, efendim estağfurullah, bunların hepsini ben size haberdar ediyorum. Ben sizi arıyorum, her şeyi söylüyorum ama ne yaparsak yapalım. Dinlemiyor bizi Ramazan Bey, dinlemiyor. Ah Ramazan Bey, ah! Neden sustun? E, beyefendi, ben düşünmüştüm. Yoksa sözünden geleceği mi Evet, evet Allah, geliriz. Daha ne öyleyse, ben de için sana güveniyoruz. Kalkamışlar çok iyi işler yapacağını anlıyor. E, e, ka Kalkamışlar mı biliyordur? E, tabii yani yeni bir şey tiyatroda e, seyircinin karşısında oynamak e, elinizde ayağınızı titriyor. <gülüyor> Farklı bir şey ilk defa oynuyorsunuz. Ama çok güzel. Buradaki bir ekip duygusu, arkadaşlar olan duygu e, hakikaten çok güzel. Şu an tabii vatandaşlarımız, yani duyanlar hem telefonla hem diğer sosyal medyadan e, hoşuna gittiklerini. Ee, Bunu devam etmesini istiyorlar ama bakalım işlerimizi imkan verir mi bilmiyorum. <gülüyor> Sağ olsunlar onlar da bize e, geldiğimiz günden beri kucaklarını açtılar, gönüllerini açtılar. Sağ olsunlar evlatları gibi burada hep beraber e, güzel şeyler yaptık. Tabi sihir artık başka şeylerle anılacak inşallah. Bundan sonra tiyatroyla, sanatla, diğer e, enstrümanlarla e, anılacak. E, bazı şeyler artık e, kafamızdan çıkartacağız inşallah. Uzun bir aradan sonra ilk defa seyircimizle tekrar buluşturmamızın heyecanını yaşıyoruz. E, Nafile Dünya, e, bugünkü oyunumuzun adı. E, ben de başkomiser rolünde oynuyorum. Ama buradaki en ilginç e, ve bizi de böyle heyecanlandıran mevzu, SİİRT İl Emniyet Müdürümüz Sayın Aziz Yılmaz'ın e, kendi emniyet müdürlüğü rolünde, e, gerçek bir emniyet müdürünün bir rolde oynaması bizi çok heyecanlandırdı. E, çünkü bu SİİRT'te ve e, sanırım Türkiye'de de bir ilk olacak. E, değişik bir boyut kazandırdık oyuna. E, hem e, Sayın Müdürümüzün halkla ne kadar iççi olduğunu zaten hepimiz çok iyi biliyoruz. Sağ olsun bizleri kırmadı ve bu oyunda bizleri yalnız bırakmadı. E, merhabalar ben Soner Yılmaz. E, Halk Eğitim Merkezi olarak e, yaklaşık 20 yıldan beri Siirt'te e, tiyatro oyunları sahneliyoruz. E, bu senede e, ilk oyunumuz Nafile Dünya Seferi Ramazan oyunumuzun adı gerçekten çok güzel bir oyun 1930'larda yaşanan bir karakolda yaşanan olayları anlatılıyor burada da ben Polis memuru Ali Cemali, Abdul Cemali ve anlatıcıyı e, rol alıyorum. E, dün de oyunumuzu sahnelemiştik ve siirtlerin çok yoğun bir ilgisi vardı. Bundan dolayı biz çok memnunuz. Siirt'in gerçekten sanata çok e, ilgisi var. E, bu bizi çok memnun ediyor. Umarız e, kısa zamanlarda yine e, izleyicilerimizle birlikte tiyatro oyunları Sergileriz. Tabii farklı meslek gruplarından da arkadaşlarımız var. Devlet memuru var, gazeteci arkadaşlarımızdan var, öğretmen arkadaşlarımız var, e, hakeza yine sanayide çalışan arkadaşlarımız var. Çok karma bir topluluk. E, bu da e, gerçekten e, oyuna da bir güzellik katıyor çünkü sadece siyedi de yok burada. E, ülkemizin çeşitli yerlerinden gelip burada memur olan arkadaşlarımız da tiyatro oyununda rol alıyor ve bu da bir e, büyük bir çeşitlilik sağlıyor. E, bu da oyunumuza bir renk katıyordur. Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Abdurrahim Aslan ben. E, aynı zamanda tiyatro eğitmeniyim. E, halk Eğitim Bünyesi'nde bizim bir tiyatro grubumuz var. Tabi bu tiyatro grubunda bizim kurs açtığımız eğitmenlerimiz var. E, yıllarda beraber çalıştığımız arkadaşlar var. E, bu kurslarımızda özellikle gelen her meslek grubuna ait e, kursiyelerimizle beraber ee, biz yıl içerisinde iki ya da üç tane oyun çıkarıyoruz. Ee, bu sene de ilk oyunumuz pandemiden dolayı biz e, tiyatroyu ve sahneyi çok özledik, seyirciyi çok özledik. Ee, Nafile Dünya Seferi Ramazan adlı tiyatro oyunumuzu e, Sirti sanatseverlere ve Sirt'te yaşayan sanatseverlere e, oynamak için hazırladık arkadaşlarımızla. Tabi e, oyunda e, seyirciye çok güzel bir sürprizimiz de oldu. E, i̇l Emniyet Müdürümüz e, aynı zamanda tiyatro oyununda yer alan e, emniyet müdürü rolünü kendisi oynadı. E, seyirciye çok güzel bir sürpriz yaptık. E, hem protokole hem de e, sirti sanat severlere e, çok da iyi oynadığını düşünüyorum. E, böyle olunca da e, zaten e, oyunlarımıza e, sanatseverlerin ilgisi çok fazla. E, severek biz de e, oynuyoruz. E, e, provalarımızı yapıyoruz. Ona göre hazırlanıyoruz. E, amatörce. E, tabii böyle olunca da e, seyircinin ligisi, sana sevelerin ligisi de güzel olunca e, çok güzel motive oluyoruz. E, i̇nşallah bu akşam yine e, aynı performansı dün akşamki performansı sergileyeceğiz. İşimiz değil kişiyle uğraşmak. Ama var aramızda biri. Temsil eder çok şeyleri. Halleri var. Güleni ağlatır can. Halleri var. Ağlayan güler kurban. Kimdir derseniz Başkomiser Ramazan Bir alem adam ki evet. yaran Ne pala atıyorsun yine? Büyüklerinizi anlatıyorum efendim. Su mu var? Buranın ahalisi de bizi tanıdı. Ne aldı bana? anlıyorsun efendim beni ne için alın? Sen bizi bir dinlesene. Hadi, hadi sıranıza hadi. Başkomiserim valla inek girmişim ne de parasını almış. Amacı benim hikaye yatırmam. Tamam. Yaksızlığa onutsuzlar. Kanun kaçakçıları. Göz gönlüm kaçaklar değil mi? Göz gönlüm Efendim, 1936'da üçüncü komiser olarak girdi mesleğe. 37'de ikinci komiserliğe yükseldi. 40'ta genç bir başkomiserdi. Daha sonra bu hızlı yükseliş apansız duruverdi. Oysa frendi, viraj almaktı, geri fitesti. Bunları öğrenmemiştir Ramazan Bey. İnada bindirir gibi işi bastı gaza. Tam yol ileri devam etti. Ve sonunda gitti, gitti, kurtarmaya vardırdı devleti ve milleti. Ne olurdu kaçan bu solu? Kim öderdi vebali? Bunu hiç düşünmedik. Ve başlıyor oyunumuz ahali. Burası İzmir'in Rıhtım Karakolu. Ben Deniz, şimdilik polis memuru Ali. Tamam oldu. Şimdilik aldığımız yeter olmadı mı gayrı? Yok. Elbette, surat yok derdin. Abdullahsa Başa veren onu bir başımızdan sağolun gerizlik olalım. Ya savunmazsan? Savulur. Ama ben seni güvünse o iş olacak, eminim. Ama sen piri için yorgan yapmaya kalkarsan günah fenden yürür. Namusluğunda değil uzatıyorsunuz. Bu iş karakolda bir yerde bağırmazlar mı? Ben de işim doğrusunu anlatayım diyemez size sihir Senin oğlun bu işte hiç kabahati yok mu yani? <gülüyor> olur mu benim, olur mu? Benim oğlum kız gibi çocuktur. Bir bayanın emeği değilse ne olur mu? Allah gideremem. Koyan bu yüzden belediye otobüslerine bile bilmez. Esasen bir kadın bir erkeğine de gitti. Oh! <laughs> Buna da böyle süs duruyor bir şey, devamlı, bakıp, bakıp, süsleyin. Müdürü, güven az edememiz. E, Sizinimi anlıyorsun değil mi? E efendim yanlış, dünyadaki en önemli şeyi bu bundaki... Asıl önermesi, bu rüya fansiyonu verdim, izinsiz varsınız. E e efendim. efendim, içeride adamları var, haberleri oluyor bir şey diyecek. Bana telefon etseydin, benim de bir mutlum olması gerekiyor? <gülüyor> Neyse, geçelim bundan artık. Bunlar küçük şeyler, ben asıl başka şey için geldim buraya. Thank you.